Merhaba sevgili webtekno takipçileri Şu anda ofiste patronumuzun odasından sesleniyorum sizlere Çok çok enteresan bir mail geldi bize arkadaşlar Bu mailde bir tane kadın arkadaşımız Yolda yürürken birisinin onun önünü çevirdiğini Ve bizim kanalımızın ismini kullanarak telefonları çiğnerse Kendisine para vereceğini teklif etmiş Şimdi gelin detaylara geçelim Evimizde bu meseleyle ilgili bir ses kaydı var. Kısaca isterseniz o ses kaydına da bir bakalım. Rahat davranır. Rahat davranamazlar. Kesinlikle far ödülü alamaz. Önceden babalarımız benim için de kızın falan derdi. Aynen. Borkma. Her şey ayaklarında. Kalbini sıkı tut. Daha iyi ödüller var. Bu ikinci ödül. Tamam mı? Aman kalbini sıkı tut. Şimdi ben sana şöyle söylüyorum. 20 bin lira ama 8 saat bizim de bizimle olmak zorundasın. 8 saat bizimle de olmak derken. Mesela kapalı alanda sen ne dersen. Hayata, ne olacağı hiç belli olmaz. Tabii. Bu kadar basit. Ya bak. Youtube'a gir. Böyle şeyler ilgilen. Diyeceksin ki. Ya hakl Video izleyince ben de çok buna katılıyorum çünkü anında nakit para alıyorsun. Web teknolo belki olabilir. Tamam. Diğerlerini düşünme. Yani Diğerlerini de düşünmüyorum ama düşünürsen de bunların ödüleri 15-20-40 bin, <gülüyor> e bin olarak artıyor. İlkten telefon testinden başladık süre seninle. Sadece biz senin acaba güç tane testinde başarılı olabilecek misin diye test ediyoruz. İnsanlar sadece sana değil herkese söylüyoruz ama ben bir kişi olsun her zaman seninle devam edelim diye istiyoruz. Çünkü niye? Sen bize ilkten bir güveysen paranı alırsan sizinle her zaman devam edersin. Doğru mu? Doğru. Biz senden sadece hayatlarını istiyoruz. Şimdi arkadaşlar kaydı dinledik. Birazdan da bu olayın başına gelen arkadaşımıza bağlanacağız. Her şeyden önce şunu belirtmem lazım. Biz Webtecno ekibi olarak çatı şirketimiz moda' dahil olmak üzere. Herhangi bir koşulda yolda yürürken insanları çevirip merhaba biz Webtecno YouTube kanalıyız. Şu telefonu ezin size 4000 TL verelim. Şuradan 5 tane takla için size 10.000 TL verelim gibi şeyler asla ve asla söylemeyiz. Söylemeyeceğimiz gibi bunu asla tanımadığımız insanlardan da yolda yürürken talep etmeyiz. Çünkü birincisi bu yasal değil. İkincisi yani bu çok saçma bir şey. O yüzden aklınızda olsun. Yani yolda çünkü bana bu durum birkaç kez mesaj olarak da geldi abi işte bize birisi geldi şunu yap bunu yap dendi fakat hiçbir zaman ses kaydı gelmemişti. Ben de işin açıkçası affınıza sığınarak da bunu belirtiyorum bu olayı çok ciddiye almamıştık. Ama daha sonra bir ses kaydı gelince ve ki para gerçekten keş olarak ele sayılınca dedim ki bir dakika durum ciddi bunun bir videosunu çekmeliyiz ve bu durumdan insanları haberdar etmeliyiz. Diyorum ve şimdi gelin isterseniz ben kod adını aslı koydum arkadaşımızın Aslı Hanım'a bağlanalım, olay nasıl gelişmiş dinleyelim. Aslı merhaba, nasılsın? Merhaba merhaba, iyiyim, sağ sağlısınız, nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Aslı şimdi biraz süreci merak ettik. Nerede geldi başına bu olay? Yolda mı yürüyordun, evde miydin, onlinedan mı geldi? Hani anketör gibi kapınıza gelip, merhaba biz şey satmıyoruz mu deneydi, Na nasıl oldu olay? Tutuştan işe gidiyordum, yolda yürürken kulaklık falan var, durdurdu, normal... Elinde telefon görünce hani dedim yardıma ihtiyacı var sanırım dedim o şekilde durdum ben. Anın peki durdun sonra diyalog nasıl gelişti? Bana bir YouTube kanalı olduğunu söyledi ama olmama istedi. Ben de hani zaten az çok bildiğim bir şey olduğu için tamam dedim hani olayım abone. İsmini istedim kanalın ve takma dedi bana. Sonrasında ne oldu peki? Daha zaten hani size tanıdığım abone olduğumu söyledim işte şaşırdı bana şey teklif etti. Seni bir videomuzda o zaman konuk edelim falan dedi. Hangi telefonu denemek istersin dedim işte şu telefon. O da tamam dedi o telefonu sana getirelim testini yapalım. Gel i̇şte, yani dedi bir buçuk saat ayağının altında ev dedi ben sana dört bin lira para vereceğim dedi Telefonu bir buçuk saat boyunca ayağında ezmeni istedi. Evet. Şimdi ben burada hemen bir şey belirteyim. Bu arada arkadaşlar hani aslı meselenin farkında bir yandan da ses kaydı alıyor. Yani bizim olmadığımızın farkında. Hangi telefon olduğunu söyleyebilir misin bize? Xiaomi Note Bir buçuk saat boyunca ayağında ezmeni istedi. Ne kadar para teklif etti? 4 bin lira teklif etti. Kınası inanacağım videolarda daha önce sizi hiç görmedim dedim. Bu şekilde kanıtlayacağım dedi ve cebinden bir köşede sarılı şekilde 4 bin lira çıkardı. Elime verdi. Ciddi olamazsın. Para gerçek miydi? Para gerçekti evet. Mesela çekimi ne zaman yapacakmış, nerede yapacakmış? Şöyle oldu, daha sonra mesela 4000 lira e az mı geldi dedi. O anda de işte baktım suratına ne? anlamadım ne demek istediğini. Bir YouTube kanalımız daha var dedi fitness üzerine. Orada da eğer video çekmek istersen dedi, saat başına işte 1000, şu an tam fiyatı atlamıyor. Toplamda 24000 dereceyini söyledi bana. Webtekno fitness mıymış onun adı? <gülüyor> kanalının adını asla vermedi, hani bir şey söylemedi. Braden YouTube'a girdiğinde de herhangi bir kanalının açık olmadığını gördüm. Braden hemen test kaydına başlattım, Aynen. dedim bu normal değil. Yani kesinlikle normal değil. Aslı şeyi merak ettim, Webtekno videosu izletti mi sana? Webtekno videosu izletmedi, hayır. Anladım, yani bu ayakla telefon ezme muhabbeti, çünkü biz bir kere bunu yapmıştık. Lütfü'nün ayağına telefon bantlayıp yürümüştük, sen de kanalın takipçisisin biliyorsundur mu? Acaba dedim o videoyu mu referans gösterdi? Yok. Yolumu çevirmiş bulundu. Vay maşallah ya. Peki nasıl oldu sonrasında? Ben dedi senin numarını almak istemiyorum. Ben de sana bir şekilde ulaşayım dedi. Instagram adresinden vesaire dedi. 2 hafta sonra dedi, çarşamba güneşte şurada dedi, olur mu dedi. Onlar dedim ben haber falan sonunda. O da Instagram üzerinden beni ekledi. Bir tane mesaj attı. Hani ben buyum diyerekten, sonrasında da dedim gitmem gerekiyor. Bu arada 4 bin lira nerede peki? 4 bin lira elimdeydi, ben sonra geri verdim adama. Vallahi iyi yapmışsın Aslı ya, geçmiş olsun yani. Hani bu videoyu da çekerim dedik, sen de bizi kırmadın, katıldın buraya. Sorunsuz bir şekilde o zaman ayrıldınız. Instagram'dan mesaj Aynen. Abi. Sonra sen muhtemelen engelledin bu şahısı. Sonrasında yolunuza devam ettiniz yani. Zaten şahısın yanından ayrıldığım anda sizin mail adresinizi bul. Direkt de mail attım böyle böyle bir durum var evet. diye. Mesela bir buçuk saat boyunca telefonu ezmen istedi ya bunu mesela nasıl çekimini ya nasıl ezmen isteyebilir? Şimdi ben kafam onu almıyor mesela. Hani onun detayını verdim sana? Yani geçip onun üstünde tepinecek miydik? Hani neydi olay orada onu merak ettim. Şuraya gideriz dedi. Orada telefonu yere koyacağım. Sende hani şey vardı ya eskiden babalarımızın üstüne sırasına çıkıp çiğnerdik sırtlarına. Şimdi o şekilde telefonu çiğnecek. Çok enteresan ya. Tamam Aslı çok teşekkür ederim videomuza katılmayı kabul ettiğin için. Birazdan da mesain başlayacak. Sana iyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Biz, teşekkür bizden esas. Görüşmek üzere. Eğer hani bizim buralara yolun düşerse ofisimize de bekleriz. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Olayı dinledik arkadaşlar. Buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Video çıkmayı kabul ettiği için. Videonun başında da söyledim. Birkaç sefer daha söyledim ve tekrar söylüyorum. Asla ve asla WebTekno YouTube kanalı veya İzmo'nun herhangi gibi bir şirkete sizlerden böyle bir talepte bulunmaz. Sadece bu olay değil benzer olaylarda gördük. Adımızın kullanılarak satışlar yapıldığını gördük. Çakma telefon, fake ürünler satan sitelerde logolarımızı da gördük. Arkadaşlar biz eğer size bir şey öneriyorsak bunu kanalımızda yaparız ve sizin gitmek istediğiniz linkler veya sizi davet etmek istediğiniz videolar olursa bunun mutlaka kanalımızda ve instagramda duyurusu olur. Bunun haricinde hiçbir koşulda yol doyururken size pardon bakar mısınız deyip bunu talep etmeyiz. Diyorum ve videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Bu videomuzun konusunu biliyorsunuz. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizlerden ricamız bu videoyu bolca paylaşmanız ve insanların bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamanız yönünde olacaktır. Benzeri olaylar yaşadıysanız lütfen yorum bölümünden belirtin ki insanlar bu konu hakkında bilgilensinler. Başka bir web webtekno videosunda görüşme üzere. hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Dikkatli olun, ayık olun.